Evet, söylersen ben üretirim. İşte Adanalı benim. Aha, oradan ipucu verseniz olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerim benimle ilgili, Adanalı, Allah'ın adamı, bazenlerde nasıl tepki vereceği belli olmuyor. Kızarken sonunda yumuşayarak derse devam ediyor. Ancak nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz demişlerdir. Tam bir Adanalı. En anlayışlı. Japonca ile eşler tuttuğum kimyayı basite indirgeyen karakteri harika kadın.